Günde ortalama 4 saat uyuyorum. Yetiyor musun? Yetmiyor. 8 yeterli. ya Normalde 8'in sağlıklı olduğunu biliyorum. Normalde sağlıklı bir insanın 8 saat uyuması gerekiyor.